Buna yollar çok uzak, sen tüm kapılar suratına kapattın artık Sormazsın suçuşu kim diye, sen her şeyi bana bile bile yaptın Bundan sonra da suratından dilerim bir kere gitmez kahrın Bana hissettirdiğin her şey yüreğime çökmüştür gibi saklı Bulamazsam bak beni yerlere, ben düştüğüm haldeyim hala Tüm olanlara bulamam arasam ne fark eder şimdi bir mana Yalnızlık üzerine çökmüş ne yaparsam da kaçamadım ama Baştan beri böyleymiş zaten, ben değiştim desem de kanma Zanlı gibi gönlüm kandı tabi senin için her şey yerinde değil mi? Sözler yalan bakışı sahte yüzünden halen akıyor kibir Düştüğüm yerden kalkarım elbet sen sadece kendim bil Ama her şeyin zamanı var bekle ben kendimi kurtarayım bi yaş yaşlar İnanmasın ne yazar yüreğimi sarmazsan Yılları boyu çektirdin bana şimdi gireptim ruhumu saçsan Yalnızlığa alışık kaldım demem ki sadece benimle kal Zamanı gelince ortaya koyacağım aşkın tüm kozu elimde var Yenildim her şeyi baştan kaybettikçe daha çok gittim Üstüme yağmurlar yağmış başla dedikçe yeniden bittim Hiç bakma sakın senin yüzünden masumluğumuz gitti Beni bir zindana verdin üstüne tüm kapılar üzerime kitli Şimdilenip bakamam bile ben Bir daha aynı ataya düşmem Sen hiçbir zaman etkilemez zaten önemli değil ki küsmem Üzmemden daha çok koydu inan ki birden bırakıp gitmen Ama artık bir daha üzmez beni bin kere bırakıp gitsem Tüm caddeler boş gece düşmüş hayallere Gündüzler zindan olur bana umut olmaz gibi düdünlere Boğulu canlara yazdım isminin üstüne kapandı pencere Ama ben böyle değildim gülerdim her şeye çok önceden Gözüm arkada kaldı yüreğimi her yer boşluk sanki Bulurum diye kaç gece gezdim bu sokaklara senin haberin yok ki Bir çıkmaz sokakta her şey bir gün birden son bulacak O zaman anlar korkak yüreğin gerçek sevgiyi görürse belki Seninle gezdiğim sokaklar artık karanlık saçıyor her yere Uğruna döktüğüm gözyaşı peşinden dolanır bedduam diye Kaç gece yalvardım sana bizim için bir gün dua et diye Sevabı varken beraber olmak söyle bana bu günahı niye Şimdi çöker yalnızlık gece gibi ruhum başlar daralmaya. Var mı ki bana göster aşktan darbe yiyip de daralmayam. Alışır bir zaman sonra dünya seninle bir gün kararmaya Her şeyler elbet cevabı olacak diğer tarafta devamı var.